Arkadaşlar herkese merhaba. İddia, tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün kanalımızda paylaşmış olduğumuz 10 tane maçın 9'unu başarılı bir şekilde oturttuk arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. E, Virtus Entella Venezia maçına bir buçuk demiştim, iki buçuk üst olabilir. Risk almak isteyenler bir 80'den değerlendirebilir. Fakat iki buçuk üstüne güveniyorum dedim. Yine Forest Green Mansfield maçına karşılıklı gol var, 167'den. Onu da başarılı bir şekilde getirdik. Old City Burton Albion maçı arkadaşlar. Handikap birini alın demiştim. Tabii ki kırmızı kartın faktörü de çok çok önemli. Ee, bazı maçlarda bizi yanıltabiliyor. Yine Althrin Han, Aldersoğut karşılıklı gol var. 1 orandan. Hepsini saymaya gerek yok. Sadece gorgoy Boreham maçını arkadaşlar. dedim 1 1de kaldı. Dakika 45'te maç 1-1. Dakika 90, 1-1. Ve en son maçımız Olympia Black Miss'ta maçı. Karşılıklı gol var. 1.60'tan değerlendirdik. Yani 10'da 9 %90'a kabul ediyor arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. Ekranda küçülteyim ben. 3.69 oranlı kuponumuz maalesef. Maalesef Torgay maçından yattı arkadaşlar. 2.400'ü üst Ben onu kuponuma aldım. Maalesef yattı. Böyle söyleyeyim size yattı ama mobil uygulamamızda paylaşmış olduğumuz 3.16 burayı izleyen arkadaşlar iyi izleyin. Kuponumuz geldi, başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yine mobil uygulamamızda paylaşmış olduğumuz 4.55 oranlık. Kuponumuz bir maç ertelendi, 2.5 üstüne güvendiğim bir maç o da gelecek. Ee, o kuponumuz da geldi arkadaşlar ve Dün size bahsetmiş olduğum Sistem kuponu arkadaşlar, yüksek oranlı sistem kuponumuz Şu şekilde 3-4 sistem yapmıştım arkadaşlar ilk maçımız portfolyo maçı 2-0 öndeyken 2-0 öndeyken bir kırmızı kart maalesef Maçı 4-3'e götürdü Yani yapacak bir şey yok yine son maçımız 1-2.5 üstüne almıştım ben Yani hatırı sayılır oranlar Bu tür kuponları Kanalda paylaşmamın nedeni arkadaşlar video olarak Gereken özeni göstermiyorsunuz, bu yüzden ben de tek kupon halinde geliştiriyorum. Şimdi bugünkü maçlarımıza geçelim. Ee, 6 tane maçımız var arkadaşlar, bir tane de vermek istediğim bir kuponum var ama dereddütteyim vereyim mi vermeyeyim diye e, özen gösterilmiyor videolara. <Gülüyor> Bakalım İlk maçımız Rusya Ulusal Lig'den arkadaşlar Saat 15'ten Başlayacak vladikavkaz Kalkas Çay Kapeş maçı 2.5 üst düşündüğüm Bir maç 2 yani takımdan da gol bekliyorum Ve maç 2.5 üste girecek Galatasaray karşılıklı gol varını alır. Bilyen iki 2.5 üstünü. Şöyle göstereyim ben. Bültende doğru düzgün maçımız yok arkadaşlar. Yani ele avuca sığacak maç yok. Seçebildiklerimi seçtim. Sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bu maçları. Vereceğim 6 tane maçın farklı farklı tercihlere gittim bugün. Yani e, riski minimuma indirdim diyelim o şekilde. ikinci maçımız yine Rusya Ulusal yani Bizim Excel'imiz arkadaşlar bu liglere entegre değil. E, entegre etmedim bu liglere, saçma sapan liglere ve kupa maçlarına entegre değil. Onu söyleyeyim yani... E, çok çok çok güvenmiyorum bu maçlara. Temkilli davranın. İkinci maçımız Dinamo yansk krasnoyars maçı. Ben bu maçta evin 0.5 üstüne güveniyorum arkadaşlar. Ev 1 gol atar 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve üçüncü maçımız yine aynı ligden. Torbeto Mosk Spartak Moskova yine bu maçın ben karşılıklı gol varına güveniyorum yaptığım analizler onu gösteriyor. İki takımdan da gol bekliyorum. 1.70 oranda değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar İtalya seri C'den yani hiç takip etmediğimiz Ligler bunlar arkadaşlar. Biraz temkinli davranın. Yüksek basmayın sakın. Yüksek basmayın. Temkinli davranın. Ee, sizlere bu şekilde uyarıda bulunacağım. Bulunmak zorundayım. Çünkü insanlar para kaybettiği zaman ben gerçekten vicdan azabı çekiyorum. İşin açıkçası. İtalya seri ceden arkadaşlar pro patria maçı. Yine bu maçın karşılıklı gol varına güveniyorum. 1.85 orandan arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Yine mobil uygulamamızda bugün iki tane kupon paylaşacağım. Bir tane de yüksek oran. Şöyle 40-50 oranlık bir şey paylaşacağım orada. Sadece ee, kazandırmak amacıyla Öyle söyleyeyim. Yani i̇nsanlar kazansın istiyorum. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Norveç 1. liginden Hamkan yani adı Hamkan maçı. Yine 2.5 üstüne güvendiğim bir maç 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Varnamo. Son maçımız Varnamo maçı arkadaşlar. Bu maça da 2.5% düşünüyorum ben. 1.45% orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da ben kupona eklemiştim. Yalnız e, kuponu paylaşmayacağım arkadaşlar. Ne zaman ki videolar, videolara e, gereken özeni gösterirseniz. Ben sizler için çalışıyorum, çabalıyorum. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ama bakıyorum ki. Videoyu de yüz kişi yüzlüyor. İki kişi yorum yazıyor. O yorum yazan kardeşlerime buradan saygı sevgilerimi yolluyorum. Beğenen kardeşlerime de saygı sevgilerimi yolluyorum. Yalnız e, izleyen, yani bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Hakikaten bilmiyorum. 10 tane maç paylaşıyorum. Dokuzu başarılı bir şekilde geliyor. Ve buna karşılık kuru bir teşekkür bir... Topluluk diyeyim ben. Bir üye diyeyim. Ya izleyici kitlesi diyeyim. Ne diyeyim yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani 10 tane maç ve hatırı sayılır. Böyle oranlar yakalıyoruz. Mesela 1.60, 1.40, 1.60, 1.55 1.40, 1.40, 1.60, 1.70, 1.60, gibi oranlar yakalıyoruz. Ve maalesef e, kuru bir teşekkürü çok görüyorlar. Yani videoya girip Beğen tuşuna basmak o kadar zor olmamalı arkadaşlar. Hakikaten zor olmamalı. Siz yorum yazdığınız zaman, beğendiğiniz zaman, yani beğendiğiniz zaman benim başım göğe ermiyor. Onu belirteyim. Ya da YouTube bana para yağdırmıyor arkadaşlar. Sadece etkileşimi arttırmak için videoların daha fazla insanlara ulaşabilmesi adına ben videoları beğenin, yorum yazın diyorum. Etkileşim biz lise çağındaki insanlar değiliz, çocuklar değiliz, ergenler değiliz arkadaşlar. Hani beni beğenin, açım göreye erecek değil aslında. Konu o değil. Sadece sizin de çorbada tuzunuz, e, tuzunuz olsun istiyorum. Katkınız bu olsun istiyorum. Ama bakıyorum 100 kişi izliyor, 150 kişi izliyor. 4 kişi 5 kişi beğeniyor. E çok yani üstünde durmayacağım artık yarmayacağım da yani beğenen ya da yorum atma atın yani kimseye yalvaracak halim yok en fazla videoları keserim yayınlama o kadar yani çok da önemli değil ben kendi mobil uygulamama odaklanırım neyse arkadaşlar bu konumuzu da vermedik herkese bol şans diliyorum bol kazançlar arkadaşlar